Ee evet, tekrardan planize merhabalar dostlarım. Bugün Bully'e başlıyoruz. Gerçi başlamıştım, şöyle bir şey olmuştu. Biliyorsunuz yeni, yeni, yeni başlamıştık. Oyun silinmiş, save'leriyle beraber. Oyun silinmiş. Ve ne yazık ki sevini bulamadım. Dedim bari en baştan falan başlayayım. <gülüyor> bu çocuk. Evet buraların bir kaçını hatırlıyorum. Çok hatırlamıyorum zaten. Ayrıca oyun Türkçem, niye bunlar İngilizce? Ne diyor? Krincipal. Ne demek? Bilmiyorum. Evet, yine'den <gülüyor> başladık. Evil dealers, serial Bunun küpemi var lan. <gülüyor> eh, hocam ben de hocam map var, map, map. Bak yukarıda bak, yukarıda. Aa, donu, anlarsın ki. <gülüyor> Kadının donunuca gelebiliyom lan. <gülüyor> Neyse bunu sonradan yapacağım. Öğrenci yurduna gidiyoruz. Ya buraları bir çoğun hatırlıyorum yani. Tamamını değil de. Ya, sanki şurası açıktı ya. Aha boy strong. Saatte kaç adam ne? takıldım. Kötü Oğlum bu nasıl bir karşılamadı lan? İnsan bir. He böyle bloklarsın diyor. <gülüyor> ya, aman hafadığım he. Ne oldu lan? Aman ha! Soktu! Ve yakala! Ben bunu utandırmak istiyorum. Utandırma diye bir şey var mı sanki? Za. Kolunu burktuk! Haa! Oğlum! Kaç! Geri zekalı yere düştü! Aynen anlaştı. Işte ben de tam böyle yapacaktım. Onları sikiyim bu dead. ne lan? Ay yemiş lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden abi ya <gülüyor> daha okulunu geldik Herkes bize dayak atıyor. <gülüyor> lan giyeceğiz, giyeceğiz. Giy mi lan? Aha tipe bak tipe. Hey, you're the new kid. Yeah. What's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser. Hey, relax. Friend? <gülüyor> lan. <gülüyor> <daha yeni tanıştın> <gülüyor> lan. <gülüyor> bizim isimimiz <gülüyor> neydi lan <gülüyor> arada? <gülüyor> Harbiden bizim isimimiz. <gülüyor> Now we like excusing. I said me. relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me. In a place like this, you're going to need friends. So it's up to you. You're going to play nice or what? Yeah, sure. Good. So how I show you Sağlık barın sol tarafta belirsidir. Ya daha demin canım fulldü illa ki paraya harcatacak. Keşke bizim okulda böyle <gülüyor> şey olmaz. <gülüyor> Dur bar canım fullleyelim. <gülüyor> buna la? Ne yaptınız lan buna? Hay gerçi müdür mü resmimmiş? Ben de katılıyorum şimdi. Aa bu ne? O oh, doğrudur. Bozuk diyor sanırsın. Çalışmıyor mu diyor? Böyle bir şey diyor. Evet çalışmayan televizyon izleyen 21 ay arkadaşımız eksi 21 tabi. Çıplak. Abi ne? Çiyafet değiştir. Okul forması. He bunu giyeceğiz. Space'le kabul ettik. Ha bu arada ben ayarları değiştirdim. Şey, normalde alt tuşuyla koşuyordu. Space'le zıksıyordun. Ben tam tersi yaptım. Space'le koysun altta zıksıyordun. Spaces'le koysun altta zıksıyordun. Ha işimiz Jimmy Hopkins'i pişmişti ama. Arbiden abi beş dak, bu kadar göstermeyi mi istiyor ya? Wow. Aresli. Ares, ares. Yeah, decent. I've been expelled from anywhere halfway decent, cause I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life. And my And my parents, parents, the school, Western civilization. But really, honestly, enough about me. Oh. I see you've met the dorm's mascot. Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the girliest boy in school. <laughs> Katie, haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary? <laughs> Look at you. Leave me alone, Gary. I'm really self-important now that I finally hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bullworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? <gülüyor> oh, now look what you've done, Pete. Jimmy can't stand you already. Buradan kaydet diyor. Space'e kaydediyoruz evet. Abi buralar ne İngilizce ya? Çıldırcam Sokarım yapacağınız Türkçe mi? Ana. Hastir. Abi 5 tane. Çık bakayım. Unutma, bir göreve başladığında kaydetmek için deftere erişemez. Kısa çizgi görevde kaydedemezsin desene. Aklına soktum. Niye? Lafı lan ağzında. Oha. Amına. Neyle atlıyordum lan? Alt. Burası senin okulun. Oh, no. <gülüyor> hey çıkayım. <Jimmy. gülüyor> Let me <show> <gülüyor> çocuk. Burası olur. Malzeme dolabı. Seni az daha hastaneye yollayacak büyük maymunu bilirsin. Maymun değil bu ayı. Sağ tık yapla ve space tuşuna bas. Ve onunla konuş. Şu kabadoyu seni yalnız bırakmadan bir şeyler ister. Para mı vereceğiz? Abi ciddi misin? Kaç dolar? Bir dolar var lan. Oo iki dolar varmış. Acama parayı senden. Tuş maymun seni. Haydi ama şurayı kırıp içinden bir şeyler çal. O ona ders olsun. Russell'un malzeme dolabını. Aha dövmeyiz. He fareyi çevireceğiz. Lan güzel. Dolapta bir şey yok ki oğlum ne aldın lan? Dolapta hiçbir şey yoktu. Elikmetre sağ tarafta. Ne? Tehlikemetre mi? Dikkat et. Başkalar tehlikeli bir şey yaparken seni yakalamaya çalışacaklar. Yere muskoba atmışlar bu arada. Beladan daha çabuk kurtulmak için çöp kutusuna gir falan dedi herhalde. Ya bak şundan. Ola. Oğlum bu okul manyak lan. A! <gülüyor> Anladım, orşuna bak lan. Garip çivce biçim. Ne oldu oh lan God. sana? Oh Beyler sanırım bu... Oh ...erkekle kız oh arasında God. kalmış oh bir, oh bir insan. Abi sen o ne yaptılar ya? Annen yanı çıktığı sıçayım derken seni mi doğurdu ne yaptı? So <gülüyor> töbe töbe ya. <gülüyor> yes <gülüyor> lan. Ko koşarım koşmam sana ne oğlum. Ananın amını sikerim ver onu. Ağabeyim <gülüyor> <gülüyor> sen Gerizekalı Heh gidelim hadi lan Gerizekalı sen Allah'ın öküz Götümden çıkardım Allah Allah korusun Yapma oğlum forever you abiden ya Allah cezanı vermesin cip lan hangi o çatladı lan onu aha işte burası hayvanat bahçemiz. Vay, tarıca. Güzelmiş. Nereds, bunlar ki. Eee? Aslında sizi piçin takedirler. Vekanları kütüphanedir. Oh, bakmak Hepsinin para, göz ve küçüğümüz var. Evet, akraba evliliğin akraba evliliği, akraba evliliği yapanlar lan. Bir de mısınız ya? Kendi sülalenden aylığından birinin yavruşu. Ya. Oğlum o senin yengen yenge. yengen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Jokslar o ne la? Belli zaten şuna bak. <gülüyor> Eli büyük olanın. Öğrenmek için burada aslında. Bakın için değil. Radardaki zil işareti radarda sınıfın yerini gösterir. Tebrik ediyorum çok zekice bir telaffuz. Dersler 9'da başlar, 11'e kadar biter diyor. Sol üstte saat ile zamanını takip edebilirsin. Peki demiyorum ha. Geç kalma sınavına 9.30'dan önce gel. He burada zaten. Üst bir şey bir tane koyayım da. Amına çaktı Kimya dersi. <gülüyor> Türkiye'de kimya dersi nasıl abi? <gülüyor> Sormayın ya. iğrenç Allah belasını. Kana göre hareket yap. Ha bunu hatırladım. S, W, S, C, D, S, S, D, S aldım. D, S, C W, Aleyküm aleykümselam aleyküm yaptım. Aleyküm selam yaptım. Garip şeyler <gülüyor> oldu. Hocam, bakın E kulluğumda yüz istiyorum patlayıcı açmışız. Görev varmış. Görevin ismi nedir? Başka ayarlama. Ha, sağ sol tuşlarıyla da görevleri görebiliyoruz. R ile başladık. Hadi bakalım. Kendini yapıyor ananın. Kendimi istiyorum. Hadi dövüşerek. Bak mesela yok gerek. Adam abla Ticaret lisesi olamıştı. Çok belli. <gülüyor> Sadece İngilizce çok <gülüyor> önem vermiş bir ticaret lisesi. Normalde bunlar Türkçe konuşuyor <gülüyor> ya. Mikrofon düştü. <gülüyor> özür çok özür dilerim. Mikrofon düştü. Tamam. Şimdi gitmeyebilir miyim? Sir? Efendim dedim adam ol bak efendim yani efendim anlamında yani reis anlamında değil <gülüyor> Kes lan amcuk sokayım sanıyorum çocuk Bana <gülüyor> ne siktim gel buraya Bana ne siktim çocuğu onu öldüreceğim Eee <gülüyor> <gülüyor> göreceğiz şimdi Evet spes tuşunu aralarda basarsan uzun koşarsın lan gari çık Space tuşu ardadadadadadadada basıyorum, basıyorum, basıyorum. Ben Space tuşuna GTA, gibi lan bu Space tuşuna ard basarsan hızlı şekilde hızlı koşarsın Aha bu kim lan? Buna sikerim hee bu Gel gel Gel Gel tane koyayım seni o adamın kolu duvara girdi siktir film bir tane dayak yer. haa açın lan kapıyı açın kapıyı hadi bakayım pısırın teki davis uzaklar <gülüyor> adamı gel lan ama çaktım <gülüyor> gel <gülüyor> asiktir adamın kulağını tuttum <gülüyor> Oooo bu ne kıyım Açın kapıyı Oh, oh Ödümü kopardım oğuz bu ödü Oooo buraya oh. abi gene silah Nıh <gülüyor> Bir de döveyim de Oo oh, kola veriyor lan Aaa can doldurdu Açın kapıyı Dur bakayım Asikler ah, ah. Gebereceksin Ananı o oh, Abi efsane ya Adamı kullanıp diyoruz Sallıyoruz. Sallıyoruz adamı Kafasını kafasını gözünü kaşını değil, la, Şuna ha. al götüne girsin Al Al götüne girsin Zaa. Sapan kazandım. Kabadayların saygısı gitti. Sikimde değil. Benim kuşam Sikiğin taşıyan beyler yani önemli değil. He, gruplardan olmada velomuzu saygı vereceksin. Ha. Ha Eksi beş yedik. Ne bu gelecek ki? E kabadaylarla zaten aramız kötüydü. Okulun başında dayak atmaya çalıştılar. Ah bu ne lan? Bu ne? Koku bombası. Bakayım. Amınıza koydum. Ah bu ne lan? pile abi dur bunları deneyeceğim dur. Oğlum <gülüyor> çocuk. Buna lan lastik band. Bunu kullanabiliyor musun? Ha yok pardon. At at at at. <gülüyor> <gülüyor> düştü lan ha, düşmemiş. Dur, dur O zaman şöyle bir şey yapacağız. Gel gel gel. gel. Şuradan. Aa düştü lan. Ah buna soktum. Gel gel. Gel gel gel. Seni bir... Oooh adamın avuna koydum. Gel sana da bir. <gülüyor> Se. Onunu siki. Adamı böyle böğürüne... <gülüyor> ne? Da diline taşanın bir şeyler olur. Bu lan? Dur topa. Ah mına onunu siki. Şaka şaka hoca. Kör görmedi. E eh, eh köör. hoca. Açın. İçin kapıyı. Ne dersi bu? Şurada. Üst katlı değil. Bu ne lan? Lan bu bilin nazı sembolünün çakması. e? Eh. <gülüyor> İngilizce dersi. İngilizce, ya İngilizce falan yapacağız. <gülüyor> Müfredat sana <uçacak>. oluşturuyor. <gülüyor> Müfredatı alın ama ne yapayım? alın ama neymiş ders bitene kadar oluşturabileceğin kadar kelime oluştur dostum. Ananız ne yapacağız? Nasıl? Melo, melo, melo. Bir tane futbolcu vardı lan ölü melodiyo Nasıl? Owl diye bak baykuş biliyorum Seks yok mu? Karıştır var, dur karıştır, karıştır Mev Lol Lo işte, League sort of Legends Ne, Mov Lan Moe yeah. lan, kör Ben körümde alıyoruz That's right. At Try again James. Mol. Try again James. Na mol. Ben neye basıyorum iki saattir ya? Mol. Yok, ne öyle yapalım? Ee, evet. Amına koyayım öyle. şu yan tarafta şey var ya, şu Sağ tabi silgi milgi bir şeyler var. J, B bir şeyler bir şeyler diyor. E, mev... yapmış yapmış? Mev... Var mı ki mev? Well Ana varmış. Vem var mı? Vem. şeyiz. bir şey. Emol. Emol. Emol. Melo. Melo. Bir dakika. bir şey var. Melo. Melo. Yo, melo, melo, meloş, melo, melo, wo. Try again, James. Mel, ne diye mumunu okuyayım da bilmiyorum ki. Good one. Mel, mel. Ee, le, limo, Try again James. E. Leo. Try Moe. James. Oh. Mev. Mevlana. Ne? Aa geçtim. Ne the yaptı Mev? Then Try again James. Try again James. Try again James. Try again James. Try again James. Try again James. Try again James. Try again James. geçtim 57 ile. Benim gerçek hat değine <gülüyor> de öyle adam bana. Vokey <gülüyor> gibi la. Ya artık diyor. Apologize, efektif şey konuşma şeyin gelişmiş, yani daha iyi diyalog, diyalog kurabiliyormuşuz. Ya para vermemize gerek kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi, kaydedelim de. Bu ne lan? Üst katta bir şey var, neresi sikleri hatta. Bu ne bu Bull Pornos, Pornos olacaktı da yanlış almışım. <gülüyor> Koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, Orası açıldı değil mi? Ha bak burası açılmış. Burası açıktı ben biliyordum zaten. Açın kapıyı. Senin amına sokarım. Sikecem he. Ananı sikerim sus. <gülüyor> Atla, aç alaç. Oh. Kaçtık. Bu ne lan? Ana Asik dur, dur Bunu birisinin kafasına açıcamışım Kardeş S A Al Haa koydum adamı Dur o değil lan Dur ha şu şu Şu kabadığılar var bana bana karışıyordu dur Orospu çocuğu yeah. Ya befsane ya Kaydedelim o zaman O zaman Bully'nin ilk videosu diyelim çünkü e, Enciklo kanalı kanalda dedim bundan önceki bir Bully videosu daha vardı o onu çektikten sonra oyun silinmiş sevleriyle beraber oyunu unuttum zaten o yüzden en baştan başladım kaldım yere kadar oynamadım hatta kaldım yeri de izlemedim gerçi hani yine tatsızlık falan olmasın diye haksızlık olmasın diye ee, daha fazla bu liste olsanız sadece beğenmeyi unutmayın. Bak beğenmeyi edebilirsiniz, yorumlatmayabilirsiniz. Sikimde değil çünkü ben bu seriğimi bitireceğim. Ee, o zaman görüşmek üzere, hoşçakalın dostlara.